Selam. Ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda değerli bir dostumun çalışmaları var. Hem size o dostumu tanıştıracağım, hem de onun çalışmalarından bahsedeceğiz. Hatta ikna edebilirsem kendisini, ileriki videolarımızda bu oyuncaklar nasıl yapılır, onları kendisinden öğreneceğiz. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Merhaba Bullah Bey. Merhabalar. Nasılsın? olsun Uğraşır. Siz değilsiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Biraz evvel da söyledim seyircilerimize. Ee, evet. Bu işi hobi olarak başladın herhalde. Nasıl başladığını bize anlatır mısın? Ben emekli olduktan sonra evde canım sıkıldı. Bir yer açayım dedim. Baba mesleğiydi. Banalnozluk babanızın mesleği. Babamın mesleği. Ben normalde kalıpçıyım. Siyansı kalıp. vakti galet edavot aldım. Yavaş yavaş başladım el işiyle. Peki bunları yapmak, bu oyuncakları e, bir birer örneği değil mi? İnternette e, resmini gördüm, aynen ölçüleri çıkartarak yaptım. Peki e, nereden aklına geldi? Arabalarla uçaklara bir merakım vardı önceden. He. Ondan dolayı ilk önce uçaktan başladım. Sonra şu şeyi yaptım. Eğitimini almış mıydın başlangıçta? Yok hiç almadım. Sadece baba marangoz oduna var Evet, aynen öyle. Orada bir zevk var. Sonradan dedim emekli olunca ben yapayım. Nasıl karar verdim bunları yapmaya? İşte evde oturmayayım diye ilk önce sehpa falan yapmaya çalıştım, küçük sehpa. Ondan sonra boşta kalınca da bunları yapayım dedim. Çok hoşuma gidiyordu maket arabalar. Aa, yavaş yavaş başladım. Bunlar hobi olarak kendin mi yapıyorsun, yapıp satıyor musun? Normalde kendime yapıyorum. İsteyen olursa da veriyorum. O zaman şöyle yapacağım, ben aşağıya e, senin e, şeyin, e, e-mail adresin var mı? Var. Onu yazayım ben o zaman aşağıya. Tamam. E, seyircilerimizden isteyen olursa, sana oradan iletişime geçsin, tamam. fiyatını falan anlaşın, yapın. Tamam. Peki, e, ne hissediyorsun bunları yaparken? Bunları yapması çok zevkli, stres attırıyor bunlar. Yani uğraşıyor, uğraşıyor en sonunda... Ya güzel bir şey çıktı mıydı? bunu uzatıyor bu. Ee, bir evet. kalabın bir şablonun var mı yoksa Yok. zihinden mi yapıyorsun? Zihinden yapıyorum tamamen. Sadece bir resme bakıyorum aynısını yapıyorum. Mesela şu uçaktan ve bu uçağın yapımından bize bahseder misin? şunu için soruyorum. Hem seridenler kendileri için yapabilir hem de çocuklarına hediye yapabilir hem de çocuklarıyla oturup bir meşgale yapabilirler. Bu uçağın yapımını bize e, nazari olarak, pratik olarak e, göstermeden evvel nazari olarak bir anlatır mısın? Bu uçağı ilk önce e, yaparken, hangi ağacı kullandın, nasıl yaptın, önce hangisini yaptın? Bunu ilk yaptıklarımdan biri, bunun gövde, vişne, kanatlar, arka kanatlar, ceviz. E, elle oya oya bunu yaptım. İlk önce normal kenarlarını kaba kestim. Daha sonra el işçiliğiyle buralar yaptım. Pervaneyi yaptım kanatları flapları yani uğraş istiyor biraz da sevgi istiyor bunları vidalamadım tutkalladım zannediyorsunuz şu flapları ufak ağaç çivilerle tutturdum deldi içlerinden şey var ağaç çöpler var şu aradaki flaplardaki boşluklarda çivi kullanılmamış aynı şeyizler küçük çivi ağaç ağaç benzerini çivi haline getirmiş Abdullah Bey matkapla delip onları tutturmuş tutkallamış sonra da ee, sonra hiçbir yok burada. Yok, hiçbir evet. yok burada. Pervaneleri falan da elde yapıyorum. Hepsini elde yapıyorum. Peki bu arabayı nasıl yaptın? Bu arabayı. Bunu hoş olmuş, beni boşuma gitti. Daha ee, işlemi var herhalde. Boyanacak mı? Bunu sade yaptım. Boyadıklarım da var. Bunun maketini görmüştüm bir arkadaşta. Bunun ağacını yapayım dedim. Öyle başladım tek tek. Bu da ceviz komple. Tamamen elde yaptığım şeyler. Koltukları, direksiyonu, fitesi. Bayağı bir parça var aslında tek parça gibi duruyor orada. Yok, çok parça. Var. parça var, aynalar, Kapılar, aynalar, tek, oturma koltukları, farlar, şu klakson herhalde. Evet. Eee klakson dediğim arabanın düdüğü var ya. Eskiden ona klakson da deniyordu. Bu da karbüratör. E, evet. Karbürat arabanın markasının sembolü mü? Kambüratör kapağı. Gireç kapağı. Evet. Çadır, tente. Evet. Üstü açık modeli bu da. Evet. Ee, şu kesimi nasıl yaptın? Bu yani kesimleri tembili... tek tek pançta bir büyük bir küçük kesip aradan çıkarttım. Elde zımparalayarak yaptım bunları. Hmm. Dördü de aynıdır. Hepsini zımparaladım tek tek incelttim. Peki seyircilerimizden bunu yapmak isteyen olursa evde basit aletlerle yapabilirler mi? Yaparlar, bir zımpara makinası lazım. Zımpara olduktan sonra hepsini yaparlar. Kalın topraklı bizim zımpara istiyorlar evet, önce. Evet, kalın topraklı bir zımpara lazım. Heh. Çünkü şuraları falan buranın kavisini elde direkt alamaz. alamaz. Küt kestirsinler bir malangozdan. Evet. Kesildikten sonra Elinizin Parayı kolayına. incelsinler ve şekil versinler. Zaten bir resimlerden ince ellere alışır. Alışır. Alışır. Ee, şimdi bunları görünce ben de şunu da dedim. Bizim seyircilerimiz de isteyecektir muhakkak. Peki yaparken gösterseniz diye. Ee, o zaman ileriki bir videolarımızda e, bir şeyden başlayarak seyircilerimize yapalım mı? Ne dersin? Yapalım olur. Son olarak şunu söyleyeyim o zaman. Seyircilerimize bir tavsiyen olacak mı? Yani bunu yaparken neye dikkat etsinler, hangi aletler alsınlar, e, kimlerden yardım istesinler veya internetten, bilgisayardan nelere bakarak e, başlasınlar? İlk başlayanları neler tavsiye edersin? İnternetten bir model bulduklarında küçük modeli yapması biraz daha zor oluyor. Bir model bulduklarında ölçüyü belli bir ölçüyle çarpsınlar. İlk büyüğünü yapsınlar. Büyük biraz daha kolay. Şunun işçiliği mesela iki üç gün sürdü bana. Şu bir buçuk günde yaptım. Bunu. Daha büyük malzeme, daha az estetik isteyenler daha erken bitiyor. Tabi şimdi ayna şurada büyük, burada küçüldükçe bu ayna içeriye kadar tek parça. Bunu tamamen elde döndüren, küçüldükçe zor oluyor. Uğraşın, daha hassas yerlerini yani yapıyorsun. Az kesitleri olan, az kesitleri büyük, olan, evet. e, az, e, az keferruatı atıyor, olan, onlardan başlasınlar. Onlardan başlasınlar, evet. Ya bir iki sefer yaptıktan sonra zaten kendileri hoşlandı bir de devam ederler. Peki bu malzemeleri nereden? Son soru demiştik ama bir soru daha sorayım. Bu malzemeleri şehir çocukları biz biliyorsun. Nerelerden temin ederiz? Bu normal sanayiden e, kereste satanlardan olabilir. Ben bunları normal kuruyan ağaçlardan bu mesela vişne, Bu mesela kuruyan ceviz ağaçlarından dalları keserek yaptım ben bunu. Ha, ağaç dallarını kestin mi? Ağaç dallarını keserek. Kendi e, ufak yataklarımla yaparak yaptım. Anladım. Ama kesilmiş de alabilirler bunları. Ya da herhangi bir manavoz'a varıp rica ha. edecekler. Kabasını kestirecekler. Kendilerinizin parayla incesini yapacaklar. Evet. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Şu sözü aldık. İleriki nasıl yapılıyor videolarını da göstereceğiz. Göstereceğiz inşallah. Peki. E, bizimle ilgilendiği için, bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. sağ rica ederim. teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum beğendiğiniz yararlı bir çalışma olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bu arada Abdullah Bey'e sormak istediklerinizi Abdullah Bey'in e, iletişim adresini aşağıya yazacağım. Oradan kendisine sorabilirsiniz ya da benim vasıtamla sorarsınız. Ben kendisine iletir aldığım cevabı size yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.